Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Dark Bloom'u nasıl satın alabilirsiniz ondan bahsedeceğim. Dark Bloom'u satın almak için öncelikle sayfamıza gidip satın al sekmesine gelmeniz lazım. Satın al sekmesine geldikten sonra ise istediğiniz günlük şeyi ayarlamanız lazım. Mesela eğer ki bir günlük istiyorsanız satın al butonuna basarak buradan satın al deyip işte bilgilerinizi girebilirsiniz arkadaşlar. veya arkadaşlar ayrıca hileyi satın aldıktan sonra Shopier üzerinden bana bildirim gelecektir. O bildirime göre ben de size hesap açacak. Hesabınızı aktif edecek. Ve gününü ayarlayarak size programı atacağım arkadaşlar. Discord üzerinden olabilir. Bu yüzden arkadaşlar. Bizim Discord grubumuza gelebilirsiniz. Veya Discord'unuz yoksa bize bana WhatsApp üzerinden ulaşıp e, bu işte hileyi ben aldım. Aktif eder misin hesabımı yazarsanız hesabımızı aktif ederim. Ben böyle bir şey yaptık. E, bot oluşmasın ve bot atılmasın diye yaptık arkadaşlar. E, satın alma olayı bu kadar arkadaşlar. Darkblob XEZ'ye giderek silemizi satın alabilirsiniz. İyi hiran katlamalar diliyorum. Görüşmek üzere bay bay.